buzlaşmacı olmazlar. Her zaman kendi isteklerinin olmasını isterler. Bu konuda eşleriyle sert tartışmalarla girip sizi karşı karşıya kalabilir, kırıcı olabilirler. Eğer Koç burcu erkeği kendisi gibi otoriteye düşkün biriyle evlenirse aralarında ciddi tartışmalar sürekli yaşanır. Ancak Koç burcu iradesiz, zayıf karakterli biriyle evlenirse o zaman eşini tamamen sindirmeye çalışacaktır. Koç burcu erkeklerinin bu iktidar karakterini anlayıp yönlendirebilen kadınlar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 Ancak evlilik sırasında karşılıklı alışkanlıklara teslim olursanız ve aşkın heyecanını kaybederseniz işte o zaman aldatılırsınız. koç burcu erkekleri evliliklerinde otorite kurmaya çalışırlar. Uzlaşmacı olmazlar. Her zaman kendi isteklerinin olmasını isterler. Bu konuda eşleriyle sert tartışmalarına girip sizi karşı karşıya kalabilir, kırıcı olabilirler. Eğer koç burcu erkeği kendisi gibi otoriteye düşkün biriyle evlenirse aralarında ciddi tartışmalar sürekli yaşanır.